Hisse senedi yatırımcısı olacaksanız doğru hisseleri seçmek çok önemli. Peki neye göre, kime göre? Bir sürü teknik var. Benim benimsediğim teknik büyüme hisselerine yatırım yapmak. Yani 5 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde çok büyüyecek şirketleri bulup onun hisse senetlerini Erken almak ve çok uzun süre elimde tutmak. Böyle baktığımız zaman da Nasdaq borsasına işlem gören teknoloji şirketleri çok ilginç oluyor. Çünkü onların büyüme potansiyeli çok fazla. İşte biliyorsunuz Amazon'a, Apple'a, Tesla'ya şu zamanlar yatırım yapmış olsaydık ne kadar çok para kazanacaktık. Fakat büyüme hisseline yatırım yapmak hiç de kolay bir şey değil. Nasdaq yatırımcılığı yüksek riskli bir yatırım türü. Büyüme yatırımcılığının temellerini atan insan Arthur Fisher. 1928 yılında yatırımcılığa başlayan 1999'a kadar devam eden Arthur Fisher'ın yatırımcı performansı Warren Buffett'ın bile oldukça üstünde. Arthur Fisher bütün yatırımcılık hayatında uzun vadede çok iyi satış ve kar büyümeleri yaratacak şirketleri bulmayı ve uzun süre elinde tutmayı benimsedi. Benim de yatırımcılığa bakışımı çok etkileyen fikirleri var. Mesela bu tür kaliteli isimleri bulmak için değerleme oranları, diğer matematiksel oranlar bunlarla ilgilenmek yerine ölçülmesi daha zor olan faktörlere odaklanmasını çok seviyorum seviyorum. Yönetim kalitesi, uzun vadeli satış büyümesi, şirketin RG kapasitesi, şirket yönetiminin kalitesi bütün bunlarla çok ilgileniyor. Çünkü Arthur Fisher bu tip faktörlerin şirketlerin uzun vadeli büyümesini sağlayan rekabet gücünü yarattığını düşünüyor. Peki Fisher bize hisse seneli seçerken ne öneriyor? Toplamda 15 tane maddesi var aslında. 15 kriter üzerinde duruyor. Ve diyor ki bu 15 kriterin çoğunu yerine getiren şirketleri seçerseniz başınız ağrımaz, mühim olan bu tip şirketleri bulup hisseleri alıp uzun süre üzerine yatmaktır. Peki Bugün ne yapacağız? Bu 15 kriterinin 6 tanesine detaylı olarak bakacağız ve son zamanlarda YouTube kanalındaki üyelerle derin analizler yaptığım Tesla ve Nvidia hisselerini bu 6 madde çerçevesinde değerlendireceğiz. Örnek olsun diye. Geri kalan 9 maddenin bazı isimlerinden bahsedeceğiz. Hepsi girmek mümkün değil. Aksi takdirde video aşırı uzun olur. Hazırsanız başlayalım. Arthur Fisher'ın 15 maddesine girmeden önce bir davetim var. Henüz yapmamışsanız lütfen gelin YouTube kanalıma üye olun. Aşağıdaki katıl tuşuna basarak. Eğer üye olursanız her hafta bir teknoloji hisse senedinin detaylı değerlendirmesini izleyeceksiniz. Acayip detaylara giriyoruz orada. Şirketin teknolojisi, büyüme potansiyeli, pazarı, yönetim mantığı, finansal tabloları, rakiplerle karşılaştırmalar. Hem yatırım fırsatları görüyorsunuz hem de bir şirket nasıl değerlendirilir konusunda çok iyi birer eğitim oluyor bunlar. Ayrıca yine haftada bir gün borsalara bir detaylı Bakış getiriyorum çünkü onlar da biliyorsunuz hisse senedi fiyatlarını etkiliyorlar. Ayrıca zaman zaman canlı faaliyetler yapıyoruz. Mesela bu hafta Tesla'nın yatırımcı günü değerlendirdik canlı bir toplantıda. Bence çok keyifliydi. Bir de bütün videoları reklamsız olarak izleme şansına da kavuşuyorsunuz. Bütün bunlar ayda sadece 350 lira. Detaylar aşağıda. Yurt dışından katılmak istiyorsanız ...onunla ilgili aşağı bir detay var onu okumakta fayda var. Maalesef YouTube politikaları yurt dışından katılımlarda fiyatı 350 liranın... epey üzerine çıkarıyor. 50 dolarlara vesaire ama ondan bir kurtulmanın yolu var. Aşağıda okuyabilirsiniz. Şimdi dönelim Arthur Fisher'ın 15 maddesine. Bir numaralı kriter önemlisi. Burada Arthur Fisher büyümenin üzerine duruyor ve diyor ki şirket hem ciroda hem karlıkta önündeki birkaç yıl boyunca hızlı büyüme fırsatlarına sahip olmalı. Doğru pazarda olmalı. Şirket de o doğru pazara doğru ürün ve hizmetlerle gidebilmedi. Fisher'in önerisi yatırımcıların sürekli olarak çok büyüyebilecek şirketleri aramaları. Tesla ve Nvidia'yı bundan dolayı seviyorum. Her ikisi de bir kere içinde bulundukları paza itibariyle büyümeye çok uygunlar. Nvidia mesela yapay zekada çok kuvvetli mikroçipleri var. E yapay zeka çok hızlı büyüyecek ve Nvidia'nın ürünleri burada çok tercih ediliyor. Mesela yapay zeka tarafındaki çiplerde Nvidia'nın pazar payı %90'ları buluyor. Tesla için aynı şey geçerli. Tesla etikli otomobiller pazarında var, o pazar çok hızlı büyüyor. Tesla enerji işinde var, o pazarda çok hızlı büyüyor. Hızlı büyüyen pazardaki oyuncuların fırsatları daha fazla oluyor doğal olarak. Ama bu büyümeler öyle yılda %5, %10 değil. Daha yüksek olmalı. Tesla'nın yıllık ortalama büyüme hedefi 50'ler civarında. Çünkü bu büyüme hissederinin değerlemesi şirketin hızlı büyümesine dayalı. Bu kriter en önemlisi. Fisher'ın ikinci kriteri de şu. Şirketin mevcut ürünlerinin büyüme potansiyeli zaman içinde azalacaktır. Gayet doğal. Çünkü pazarlar sonsuz değil. Penetrasyon tamamlanabilir. Bu durumda şirketin yeni ürünleri, yeni hizmetleri piyasaya sürme konusunda çok hevesli olması lazım. Bunları araştırma, bulma, piyasaya sürme hızının yüksek olması gerekiyor. İşte bu kriterde de Nvidia mesela çok hoşuma gidiyor. Çünkü oyun pazarının belki büyümesi kıslanabilir ileride ama Nvidia ne yapıyor? Yapay zekaya geçiyor. Belki yapay zekada ileride daralma olur ama Nvidia otomotiv işine giriyor. Otomotiv işinde belki daralma olacaktır ama Nvidia bir yandan da Metaverse'e giriyor. Yani sürekli olarak yeni sektörlere harika ürün ve hizmetlerle gidiyor. Hep yeni büyüme yerlerini yakalıyor. Fişin üzerinde durduğu üçüncü mesele araştırma, geliştirme performansı. Ama burada parayı iyi kullanan şirketlerin peşinde. Bazı büyük işletmeler var. Mesela IBM onlardan bir tanesi. Acayip çok patenti var ama piyasaya sürebildiği yeni ürün ve bunlardan büyüme yakalama oradan epey düşük. O yüzden şirketin RGS'nin pazara uygun ürünleri geliştirebiliyor olması ve burada yüksek verimliğin yakalanması kritik. Bu yönden de hem Nvidia'yı hem Tesla'yı çok beğeniyorum. Mesela Tesla otomobil sektöründe Cirrus'un içerisinde RGS'ye en az para harcayan şirket aslında ama çok iyi sonuç alıyor. En yüksek üretim verimliliklerine sahip. Otonom suçta en ilerideki Şirket vesaire. Aynı şeyler Nvidia için de geçerli. Nvidia diğer firmalarla yakın bir arge hacimine sahip ama en üstün çip tasarımlarını o yapıyor. GPU'larda açık ara pazar lideri. Niye? Çünkü üründe çok üstün. Özellikle de 4 nanometre denen küçük çiplerde açık ara önde. Dördüncü kriter çok kritik. Şirket çok hızlı büyüyor olabilir ama bunu hangi parayla yapıyor? Eğer sürekli olarak yeni hisse senedi satması gerekiyorsa bu elinizdeki hisselerin değerini düşürecektir. Neden? Çünkü piyasadaki hisse senedi sayısı arttıkça fiyatı düşer. Bu kritik mesela Tesla'da açıkası 2019'a kadar bu konuda çok gol yedik. Tesla sık sık yeni hisse ihraç etmek zorunda kaldı. Fakat geçen haftaki o ünlü yatırımcılar gününde dedi ki bundan sonraki büyümemizin tamamını mevcut operasyonların nakit akışıyla başaracağız. İşte bu tabi çok önemli. MVP Nvidia'ya bakıyorum, Nvidia geçen sene dünyadaki bu daralmanın etkisiyle biraz ciros azalmış durumda ama ona rağmen son çeyrekte bile tek başına 1.8 milyar dolar nakit üretebilmiş. Bu çok değerli çünkü eğer kendi ürettiği nakitle büyümesini finanse edebiliyorsa şirket tekrar hisse senedi ihraç etmesine gerek kalmaz. Beşinci kriter karlılık. Şirketin karlı olması lazım. Şu anda karlı olmayabilir, Fisher onu kabul ediyor çünkü şirketin çok hızlı büyümesi için yatırım halinde olması gerekebilir diyor. Ama o yatının tamamlandığında bir gün 50 edilecek kar maaşlarının piyasanın çok üstünde olması gerektiğini söylüyor. Tesla'nın esas faaliyet kârı, rüt karı bunlar ne kadar yüksek, sektörün gerisinden ne kadar ileride bundan daha evvel bahsetmiştim. Mesela araç başına kazandığı para Tesla'nın, Toyota'nın 7 katı daha fazla. Arthur Fish'in 6. kriteri şirketin karlığını yüksek tutmak için ne yaptığına bakıyor. Bunda geleneksel firmalardan Toyota muazzam bir örnek oldu uzun yıllar boyunca. Öyle verimli yönetti ki şirketin hep kârlılığı yüksekti. Yine Apple bu konuda çok başarılı bir şirket. Çünkü Apple müşteri deneyimini, müşteri memnuniyetini çok yüksek tutup daha yüksek fiyata ürün satarak hep karlılığını çok yukarıda tutmayı başardı. Tesla'nın son yatırımcılar gününde en çok odaklandığı konu maliyetlerini nasıl düşecek anlattılar anlatlar. Ve bunun için inovasyonlar yapmaya çalıştıklarını, malzemede, üretim süreçlerinde, iş modelinde, mesela bayilik de yok sistemlerinde bütün bunları anlattılar. Burada özel bir uyarı da getiriyor Fisher Diyor ki piyasanın koşulları bazen mesela ürün kıtlıkları neden olur. Bu durumda fiyatları artabilir, şirket böyle kar da artar ama bu benim ilgimi çekmiyor diyor. Otomotiv sektöründe 2022 yılında Mercedes gibi, BMW gibi şirketler epey kar ettiler. Ama bunun sebebi çok büyük verimlik iyileşmeler vesaire değil, ürün kıtlığı olduğu için fiyatlarını yüksek tutabilmeleriydi. Buna ilgilenmiyorum diyor. Esas önemli olan maliyetlerin aşağı doğru geliyor olması, yüksek kar mağacı ürünlerin piyasaya çıkıyor olması ve yeni iş modellerinin denenmesidir diyor Arthur Fisher. Arthur Fisher'ın bu ilk altı madde dışında çok temel bir yatırım felsefesi var. Ona da bayılıyorum. Şirketlerinizi iyi bilin yatırım yaptığınız şirketler diyor. Sadece satın alırken değil, daha sonrası da iyi takip etmeniz lazım. Bir hisse alımının başarısı, alım yapıldığı sırada bir şirket hakkında genel olarak ne bilindiğine bağlı değildir. Daha ziyade hisse senede satın alındıktan sonra şirket hakkında nelerin bilineceğine bağlıdır. Yani diyor ki şirketi sürekli takip etmeniz gerekiyor. Bazen kanal izleyicilerim kızıyorlar. Hocam çok test anlatıyorsun diye. Oysa 50 ayrı şirket hakkında dağınık dağınık bilgiler vermek yerine belli birkaç şirketi çok yakından takip etmek daha doğru strateji. Çünkü Warren Buffett ne diyordu? Şu videoda anlatmıştım. Çok fazla doğru karar vermenize gerek yok. Birkaç doğru karar gerekiyor. Sürekli yeni hisse, sürekli bir sonraki Tesla ne olacak, Nvidia ne olacak öyle bakmanıza gerek yok. Belli şirketleri derin iyi bakmak önemli. 6 maddelerine etene gireceğiz dedik ama 7. maddeye bir göz atalım. 7. madde diyor ki yatırımcının şirketin rekabetlerine kadar üstün olduğuna dair belli ipuçlara sahip olması lazım diyor. Yani şirketin bir iş modeli farkı mı var? Şirketin ürünleri mi çok farklı? Pazarlaması mı çok farklı? Markalaması mı çok farklı? RGS'i mi çok farklı? Şirketin yönetim yapısı mı çok güçlü? Nerede rekabet üstünlüğü var buna bakması lazım diyor. Mesela bu konuda Nvidia çok içime siniyor Çünkü Nvidia önem verdiği pazarlarda o kadar yüksek pazar paylarını ulaşmış ki herde yani rekabete göre bir şeyleri doğru yapıyor. Öyle değil mi? Bu nedenle şirketlerin rakiplerle karşılaştırılması onlara göre neyi üstün yaptığını incelenmesi de yine çok çok kritik Arthur Fisher'a göre. Bu 7 temel maddenin dışında 8 madde daha var aslında. Ondan üzerinden de şöyle kısaca gidelim. 8. madde de diyor ki uzun vadeli karlılığa odaklanın. Şirket sürekli kısa vadeli karlılık peşindeyse yatırım yapmaz. Çünkü pek çok proje ancak uzun vadeli sonuç verir ve yönetim buna kilitlenmişse kısa vadeli sürekli o şirketen uzak o buyin mezusun vaat ediyor Fisher geri kalan maddelerde şirketin yönetsel kalitesine bakıyor. Mesela 9. maddede şirketin mali raporlama sistemi güçlü mü? Ona bakmalısınız diyor. Çünkü ancak o zaman şirketin gerçek performansını bilebilirsiniz. 10. maddede şirket yönetiminin dürüstlüğüne bakmanız gerekiyor diyor. İşte Tesla'da bu konu biraz gelir gider. Çünkü Elon Musk bence temelde dürüst bir insan ama lise senedir satmayacağım diyor sonra satıyor. Bazı sözleri çok geç tutuyor vesaire. Tesla'nın geçmişte özellikle çok rahatsızlıca yönü buydu. Nvidia mesela bu konuda çok daha iyi. Apple muazzam. Acayip bir adam. Tim Cook çok dürüst davranıyor hep çok açık davranıyor 11. maddede şirketin personel ilişkilerine, 12. maddede şirketin yöneticileriyle olan ilişkilere bakmanız gerekir diyor. Çünkü sonuçta bir şirketi büyütecek olanlar insanları. O insanların motivasyonu nasıl, birbirleriyle ilişkileri nasıl? Bu çok kritik. 13. maddede şirket yönetim derinliğinden bahsediyor. Yani şirkette kaliteli yöneticiler çok sayıda var mı? Biri giderse şirket yıkılır mı? Mesela testlerle ilgili bu çok riskli hala. Elon Musk biraz tek adamdı. Şimdi gerçi azalıyor etkisi ve yeni yöneticiler geliyor ama hala aşırı önemli. Nvidia çok daha kurumsal gözüküyor bana. Onda 40. madde, şirket yönetiminin şeffaflığı hakkında işler kötü gittiğinde yönetim açıkça bunu size anlatıyor mu? Tesla'da buna bayılıyorum. Çoğu zaman Elon Musk kendisi bile dalga geçiyor şirketle. O dürüstlük önemli çünkü öbür türlü yatırımcı olarak şirketin nereye gittiğini göremiyoruz. Ve 15. maddede de şirketin güçlü bir satış organizasyonu var mı yok mu ona bakmanız gerekir diyor. Çünkü her şey temelde gelip de satışa da yöne elbette. Arthur Fisher'ın 15 maddesi bu. Peki şunu soruyor olabilirsiniz hocam, biz bu 15 maddeyi nereden bileceğiz bir şirket konusunda? İşte orada temele geliyoruz. Az şirket seçin sonra da o şirketlerle gidip bulduğunuz her şeyi okuyun, izleyin. O şirketlerden kendinize tanıdıklar bulmaya çalışın. Endüstri raporlarını okumaya çalışın. Mümkünse şirketi ziyaret edin. Yatırımcı olduğunu şirkete ziyaret hakkınız da var. Tabii şirket Amerika ise bu zor. O zaman da ne yapabilirsiniz? Yatırımcı toplantılarını izleyebilirsiniz. Raporlarını okuyabilirsiniz. Yani çok fazla veri var. Başka yapılacak şeyleri de benim nazlak borsasında nasıl yatırım yapılır isimli eğitimde öğrenebilirsiniz. Eğitimin yedinci tekrarı bu akşam Tadüf tamamen doldu kontenjan. ilgi için çok teşekkür ederim. Ama üzülmeyin 16 Nisan'da bir daha tekrarlıyoruz ve işte o eğitimde bu 15 kriterin çok detayına giriyoruz. Nasıl seçiyoruz şirketleri, bu detaylı bilgiler nereden alınabilir, nasıl takip edilebilir, bütün bunu üzerine duruyoruz. Çok güzel bir eğitim. 8. tekrar yaptığımızda göre de her gelenler şu araka memnun kaldılar. Linklerini aşağıya ve yukarıya bırakıyorum. Evet her zamanki gibi çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sorularınız ve yorumlarınız varsa lütfen aşağı yazın. Biliyorsunuz elimden geldiğince hepsine yanıt vermeye çalışıyorum. Çok daha zengin oluyor o zaman ve çok daha gelişiyoruz beraber. Bazen gelen sorular ve yorumlar bana da çok faydalı oluyorlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, Görüşmek üzere.